herhangi bir boyutta yaşasan Cenab-ı Allah dese ki ben seni yaratacağım dünyaya indireceğim. Seni anneden babadan vesile edip yaratacağım dese bu nasıl olacak diyecektir. İnanamayacaktır. İşte bak olmuş. İşte olunca neyini soruyorsun? Ama neden sorduğunu söylüyor Allah. bak Kendi yaratışını unuttu diye Allah. Evet. Kendi yaratılışı araştırmadı. Kafasını çalıştırmıyor diye Allah. De ki onları ilk defa yaratıp inşa eden bak yaratıp inşa eden, diriltecek. O her yaratmayı bilir. Bir tek on değil. Her yaratmayı bilirim ben diyor Allah. Gökleri ve yeri yaratan diyor. Bak. Gökleri ve yeri yaratan. Onların bir benzerini yaratmayan kadir değil mi? Şimdi gökleri yerleri yarattı. Değil mi? Halen var. E bir daha olur mu diyor adam. E kardeşim bu ne demek yani? Şimdi bu tespih yapan yere biz gittik. Ya kardeşim bu tespit desem bir daha yapabilir misin desem, bu ne kadar mantıklıysa, o da o kadar mantıklı olur. Çünkü bir kere olduysa gene olur. Kaç kere olması gerekiyor? Evet. Onun emri yalnızca ol demesidir, o da hemen olur diyor Allah. İnşallah. Evrime, şuna buna ihtiyaç olmaz.